Evet sevgili arkadaşlar, e, dörtleri kardeşlerim, e, hızlı bir haftayı geride bıraktık. Promosyon ve ikramiye ile alakalı ve maaşlarla alakalı gelişmeler e, oturmaya başladı. Dörtleri kardeşlerim, promosyon ve ikramiye ile alakalı, özellikle ikramiye ile alakalı gelişmeler oturmaya başladı. E, bu hafta... Ee, özellikle dananın kuyruğu kopacak, 15 Mayıs'ta maaşlar yatacak ve belediyelerin de tabii ki ikramiyelerini konuştuk geçenki canlı yayında. Özellikle ikramiye konusundaki bilmece devam ediyor ama şimdi kullanıcılardan gelen mesajlar var. Kullanıcılar diyor ki alo 170'i aradık ikramiye 52 gün alacaksınız şeklinde duyum aldık diyorlar. Ben günlerdir burada e, yayın yaptığımda tabii ki e, bütün arkadaşlar yayına katılamadığı için ve videoyu tam anlamıyla süresiyle izlemedikleri için arkadaşlarımız tabii ki e, bu bizim e, ikramiye ile alakalı açıklamamızı bilmedikleri için e, duymadıkları için sıkıntı yaşadık. Ceyhun Bey merhabalar. E, siz de duydunuz değil mi? Kullanıcı yorumlarında gelen şeyler var. Ee, hoş bulduk ee, ikramiyeyi 52 gün alacaksınız şeklinde Ali Bey hoş geldiniz ee, ben e, yaptığım açıklama en net açıklama arkadaşlar ee, size tekrar etmek istiyorum yaptığım açıklamayı bir de Trabzon'dan bir arkadaşımız demin yazmış demiş ki işte biz 600 lira aldık mesela maaşı 1760 diyor ee, yarısını hesaplar işte 800 küsur ediyor. Ben niye 660 aldım diyor. Sevgili arkadaşım keşke önceki videolara baksaydın. Askeri geçim indirimi desteği tam yansımadı biliyorsun. Ama ikramiye ile alakalı birkaç yerden haber aldım. Özellikle kullanıcı e, izleyicilerimden diyenler oldu ki e, 52 günlük <gülüyor> ikramiye yatacak şeklinde. Hala 170'i aradıklarına söyledi dediler. Sevgili arkadaşlar, ben hem Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı makamını aradım ve bunun yanında Maliye Bakanlığı'nı aradım ve bunun yanında da arkadaşlar e, idarelerle görüştük. Tabii ki idareler merkezden Ankara'dan gelecek yazıyı beklediklerini, muhtemetler aynı şekilde söylediler. Ama ikramiye bilmecesine son vermek istiyorum. Bu yayında özellikle son vermek istiyorum. Bu bilmece artık kalksın. Aleykümselam Tevfettin Bey, Bozkurt Bey. Pakiz Hanım. E, <gülüyor> e, yol yemek yardımı. Ya şunu söylüyorum. Yardımlar hepsini alacaksınız arkadaşlar. ya Maaşınız önceki maaştan aşağı olmayacak. Ama ikramiye durumunu söylemek istiyorum şimdi. Tekrar etmek istiyorum. Arkadaşlar ikramiye alacaksınız. Belediye harici çalışan ikrami belediyedekini söyledim. Belediyede çalışan arkadaşlarımızın beşer günlük Nisan ayında ve Ekim ayında ikramiye olayını söyledim. Ama diğer kamu kurumlarında çalışan ve 4D'ye geçen kardeşlerimizin ikramiye tutarları şöyle olacak arkadaşlar. 4D'li kardeşlerimizin ikramiyeleri kurum kurum fark edecek. Mesela bir kurumda 42 günlük verecekse ikramiye, diğer kurumdaki arkadaşımız 32 günlük alacak diyelim. Bunu tamamen Maliye Bakanlığı'yla görüşen kurumlar kendi aralarında kabul edecekler ve o kuruma bağlı olan kuruluşlar da bu fark üzerinden ödemelerini yapacak. Ee, ne demişler? Bir haftadır aynıyım Sizden maalesef duymadım. Hmm. Şey Ceyhun Bey neyi duymadınız? Tekrar bir yazar mısınız ya? Şeyhun Bey yazında <gülüyor> Başbakanı kalkıp sonra iki ay sonra kapanacak mesaj mı alamıyoruz diye bilgi vermiyorlar. Ne kapanacak? şey Deri mesajı, mide onu bir açar mısın? Ne kapanacak? 1 Mayıs'ın hoşgünün günü. Tamam yani Adanır Bey önemli olan iki günü yani bu şekilde değerlendirmişler ama yani önemli olan maaşınızı tam almanız ve ikramiyenizi almanız. Biz onun peşindeyiz şu anda. Tahir Bey, selam herkese merhaba demiş. Merhabalar. Adana, hocam ben Adana Gençlik Spor Birliği'nde çalışıyorum. İkramiye nasıl olacak? Şimdi demin de dediğim gibi Adana Bey, ikramiye kuruluşlara göre değişecek. Yani ben, bana soracak olursanız, Gençlik ve Spor Bakanlığında çalışan kardeşlerimiz de hani döner sermayeleri çok güçlü olmadığı için müteakip 20 günlük falan alabilirler diye düşünüyorum. Hani benim kendi görüşüm o. Hani ki birkaç gün fark edebilir. En şanslı bu işte hastaneler arkadaşlar. Döner sermaye alıyorlar ya. Döner sermaye aldıkları için, yüklü bir gelir elde ettikleri için bu konuda Hastanelerin özellikle ikramiye ödeme olasılıkları çok yüksek. Şimdi kanun çıktığı zaman Maliye Bakanlığıyla görüştüklerinde ulaştıkları kat sayının 52'ye yakın olacağını düşünüyorum. Hoş geldiniz sahibi de Usta Bozkurt. İkramiye he, ne zaman verilecek? İkramiye arkadaşlar e, ikramiye tam bayram öncesi. Ee, ikramiye tam bayram öncesi verilecek ee, bunu da söylemek istiyorum size yani bayram öncesi verilecek ama e, benim tahminim seçime en yakın getirilecek şekilde verilecek ve bayram müjdesi olarak verilecek yani bu kesin bir bilgi arkadaşlar ikramiye verilecek olması kesin bir bilgi yani güzel bir gelir bayram önce gerçekten güzel bir gelir yani şöyle diyeyim size, Mayıs ayındaki maaşınızda hani bir düşüş yaşanmıştı da. Mayıs ayındaki maaşınızda düşüş olmamakla beraber 30 TL ve 50 TL'lik bir artış göreceksiniz. Ve bunun yanında arkadaşlar bayram öncesi alacağınız ikramiye de size can simidi olacak. Bu konuda geçen ay yaşadığınız üzüntüler, geçen ay yaşadığınız bu o kargaşadaki sıkıntı Yerini tatlı bir hale bırakacak. Yani bu ikramiye konusundaki desteği de küçümsemeyin. Taşeron olarak devam etseydiniz, ikramiye nimetinden de faydalanamayacaktınız. Örneğin size 22 günlük bir ikramiye tutarı önerildi. Neredeyse maaşınıza yakın bir tutar elde edeceksiniz. Ve bunu iki parça halinde alacaksınız. Yarım maaş, yarım maaş şeklinde. Bu da düşündüğümüzde arkadaşlar size oldukça bayram öncesi iyi bir e, harcama imkanı vermekte. Ve bu kesin bilgi neticesinde en sansı kurumları da demin açıkladım. Döner sermayesi güçlü kurumlar. Bunlar hangileri bakacak olursak devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi devamlı kendi döner sermayelerini geliştiren kurumlar arkadaşlar. E, son 12 videodaki gelişmeler siz de duydunuz mu Ceyhun? Bey siz onu duymadım. Yunger haftadır oranızda yazdım. Heh. Şöyle diyeceğim Ceyhun Bey 112 ile gelişmeleri de zorladım. E, Sağlık müdürlüğüyle görüştüm. 112 ile alakalı da işte konuya gelecektim. Siz hatırlattınız. 112 ile alakalı durum şu. 112 çalışanlarında 4D'den geçen kardeşlerimizin hem nöbet usulü hem vardiya hem de e, oradaki e, risk payları doğrultusundaki çalışmalar önümüzdeki aylarda netleşecek dendi. Bu da beni çok sevindirdi. Ben de şu aklıma geldi. Geçen videoda demiştim. 4D alanın sırtı yere gelmez. 4 rakamı. 4C, 4B, 4A. Elmalı sinema ne demiş? Biz diye çalışıyoruz. Ne mesai yatıyor? Fazla çalışıyorsunuz öyle mi? Ne başka bir şey? Hangi statüye çalışıyoruz? Hangi statüye Elmalı Bey yazılı olarak isteyecek diyorsunuz. işte çıkaracak diyorlarmış. Sendikanızda görüştüğünüzde sendikada sizi bu kadar da yalnız bırakmaması gerekiyor. Mesais dışındaki parklarınızı yüzde elli zamlı olarak alacaksınız. Ama en güzeli şu: Nisan ayında beş günlük ikramiyenizi aldınız mı, Elmalı Bey? Beş günlük ikramiyenizi aldınız mı? Parkiz hanım ikramiye tediye parası aynı mı abi? Hayır. Hediye ücreti ayrı yatar. 26 gülük 26, 26 ikramiye ayrıdır. Bozkurt hocam eksik yattı maaş modunları elimizde. Allah Allah hangi kurumdu Bozkurt lütfen açar mısın? Ne yatmış? Heh, 150 TL eksik yatmış. Ee, incelediğinizde ne eksik yatmış ona baktınız mı ne verilmemiş? Bozkurt onu acil yazar mısın? İlk defa sizden duyuyorum maaşı artan çok. Bozkurt Bey sizin kurumu öğrenmek istiyorum ben. O kadar maaşı artan arkadaşlar var ki. Yani ben e, bu Mayıs ayında şimdi göreceksiniz, 15'inde yüzde 90'lık, yüzde bir maaşı da fazlalık göreceksiniz. Yani şey oran demiyorum. Yani alanların sayısında kredi kurtlarındaki durum, kredi kurtları, e, kredi yurtlar kurumu İge Spor Müdürlüğü'nün çalışması içerisinde ikramiye ile alakalı bir haber aldım. E, sizi de. 4 değer olarak değerlendiriliyor. Ve bu konuda inşallah önümüzdeki günler iyileştirmeler olacak. Kredi Kutlar Yorubu'nun de alacağını müjdelemek isterim. Elmalı almadınız. İlginçtir. Nasıl vermezler? Yani 5'lik oranı mutlaka almanız gerekmektedir. Güvenlik görevlisi resmi günlerde mesai var mı? Yok mu? Yine de bu konuda. Şu güvenlik görevlisi mesai saati saatleri e, rotajını doldurmamışsa e, idare e, mesai saati yazabilir arkadaşlar. E, resmi günlerde şu anda şey verilmedi. Mesela 23 insana 1 Mayıs'a verilmedi. Bilginiz varsa söyleyeyim. O konuda bir araç içinde olmayın. Dini bayramlarda 3 katı mesai ücreti alacaksınız. Mahmut Rasik Yıldırım. Seddika farkları yatacak mı? Haziran. Ee, üç ayda bir yatmaktadır Mahmut Bey. Dördüncü ayda alıyorsunuz. Ömer Bozkurt. Abi kolay gelsin. Bu ay maaşları 9.91 TL artış olmadı. Şimdi bakalım e, arkadaşlar bakın. E, Belediyede mi çalışıyorsunuz Ömer Bey? 15'inden önce belediyeler maaş yatırıyordu. Milli Eğitim'de mi çalışıyorsunuz? Bir söyler misiniz onu? Ama e, artışlar olacak arkadaşlar. Yani siz mevcut maaşınızın altında bir maaşla çalışmayacaksınız. Siz 4 değerli olduktan sonra devamlı bir artıda olacaksınız. Artık taşeron işçi değilsiniz. Bunu müjdelemek istiyorum. Biz de almadık. Vergi dairesi ikramiye. Arkadaşlar paranın başındasınız maliyeci. <gülüyor> Seyfettin Bey. İkramiye alacaksınız. Vergi dairesinden biraz daha mütlüyüm. 15 günlüğe 15 günlük bekliyorum. İnşallah yanılmam. 15 günlük 15 günlük bekliyorum vergi dairesinin ikramiye tutar mı 15 günlüğü de bayramdan önce alacaksınız yemeği kesmiştir, öyle mi ha. ya siz yemek konusunda bir şey mi vardı acaba çok güçlü mü ödeme yapıyordu Bozkurt Bey hani fahiş bir ödeme mi yapıyordu size onu bilmek istedim o zaman bu durumu mutlaka bildirmek gerekiyor ee, bu ay %4'lük Temmuz'da 4 var mı Arkadaşlar, malumunuz e, bu zam haberlerini çok soruyorsunuz. Şimdi e, şöyle de bir müjde vermek istiyorum. Dört e, deli iççilerimizin e, şey payları, eğitim var ya kıdem. Mesela dört e, deli işçilerimizin kıdem, eğitim durumu, çalışma yılı, esas anlalacak, e, anlarak e, yapılacak çalış e, şeyler, zamlar. Ee, ve artışlar birkaç ay veya işte bir altı aylık dönemi ee, kapsayacak. Yani nasıl diyelim? Şöyle tarif edeyim size. Şimdi mesela adam diyor ki ben üniversite mezunuyum ama diğeri diyor lise mezunu. Çünkü biz beraber geçtik aynı maaşı alacağız. Tamam bir süre aynı alacaksınız. Bir süre aynı alacaksınız ama bir süre geçtikten sonra yani e, bir süre geçtikten sonra e, bu zamlar, bu artışlar, bu kıdeme bağlı e, avantajlarınız sizi bulacak. Bakalım. Yüzde dörtlük zam da 2020'ye kadar e, verilmeye başlanacak arkadaşlar. 2020'ye kadar. Yani bu da iyi bir oran. Ocak ayından ee, evet, Ocak ayından itibaren yüzde dörtlik almaya başlayacaksınız. Ocak ayından itibaren arkadaşlar. Ömer Bozkurt Sosyal Güvenlik Kurumu. İyi, e, teşekkür ediyoruz kendilerine. Sosyal Güvenlik Kurumundan da en e, 30 günden aşağı bir ikrami ödemesi beklemiyorum. 15 günlük ikramiyesi bayram dönünce alabileceksiniz. İl sağlık müdürlüklerinden maaş bordrosu alabilecek mi? Alınabilecek miyiz artık? Şöyle bir durum var. Eee sağlık müdürlüklerine gittiğinizde maaşınızı hazırlayan birimlerden maaş bordrosunu alabileceksiniz arkadaşlar. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Aile kimliği bakım elemanı, İzmir evet tamam. Maaşımız aynı, ne promosyon ne ikrami. Şöyle bir durum var. İkramiye tutarı sağlık müdürlüğünün e, bakanlığın e, özellikle aile bakanıyla görüşmesinin neticesinde bayram dönemcinin yetişecek bir rakam. Ama gerçekten sağlık bakanlığı bu yönde çok şanslı. Yönet sermayeniz var. Bu konu size de yansıyor malumunuz. E, size de ben e, 40 günlük en az ikramiye tutarı bekliyorum. 20 artı 20 şeklinde. He, kusura bakma ya ben yazayım okuyamadım. Seçim sonrası kurum kapanacak. Hangi kurumda? Sistem değişecekle ilgilenmiyor. Hafta sonu resim, tatil, mesai vermiyorlar. Hangi kurumdu ya Deli Mece? Hangi kurumdu? Kusura bakma hakkını helal et. Onu bir yazar mısın? Kredi yurtları kurumu çalışıyorum. Tamam. Geçmişe dönük Dürcü farkı Bolu 1000 TL aldı. Dürcü daha yapılır. Şöyle bir durum var Serhat Bey. Geçmişe dönük haklardan felaket ediyor karşılıklı iki taraf. Ne aldığı, geçmişe dönük fark mı bu ikramiyenin? Bunu bir tamliyet öğrendiniz mi acaba? Geçmişe dönük karşılıklı bir hak kalmıyor imzadan sonra. İkramiye bilgisi de demin söyledim. Size de 30 günlük bekliyorum veya 20 günlük olabilir. 10 artı 10'luk bir ikramiye olabilir Serhat Bey ama bayram dönünce ödenecek. Alacaklar için yazı gelmedi diyorlar diyor. Ya öyle bir yazı gelmedi işte. Hepsinin ağzındaki bu yazı geldiği zaman tabii ki ödeme yapabilecekler. Ama ben sizin aldığınız geçmişe dönük farkı anlayamadım. Çünkü e, geçmişe dönük haklardan sözleşme esnasında mesela senin alacağın var, nöbet ücretlerin var 2 Nisan'dan önce. Bunlardan feragat etmiş oluyorsunuz. Firma da kendi feragat etmiş oluyor. Promosyonda ses soluk yok. Promosyon şöyle Yavuz Bey, lokal. Bilemedim mesela Kütahya Devlet Hastanesi. Şimdi Kütahya Devlet Hastanesi gider, bankayla hangi maaşı alıyorsa kamu işçileri, memurların, dört deyi oraya taşır. Ve masaya der ki, kardeşim bak ben bu kadar adamı getirdim, sen bana ödeme yapacaksın, promosyon ödemesi ne kadar? Yani benim istediğim idareden memurlar için ne kadar güzel asılıyorsa ve iyi para almaya çalışıyorsa, dört deyli de içinde aynı çabayı sarf etmesidir. Yoksa kulakkıdır. Kimse Allah'a kulak yani kulak kulak nasip etmesin. Evet hocam Büyükşehir Belediyesi'nde yemek parası daha önce e, ihale şartları içerisinde var denildi. Tamam. Yemek parası vermeyeceğiz dediler. Nasıl vermeyeceğiz ya? Öyle bir şey olur mu? Bakın belediye ile ilgili bu durumu mutlaka Maliye Bakanlığı'na ve özellikle ee, Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na İçişleri Bakanlığı'na iletmeliyiz üçlü koordinasyon şeklinde böyle bir şey kabul edilemez toplu sözleşme şartlarında kurumda zaten belediyelerde yemek verilmez 5 değerlik ücreti vermek zorundalar kanuni koruyuculuğu var neden böyle mahkeme şeylerini uzardı gidemezler diye düşünüyorlar e diyorlar ki bu işçiler mahkemeye gidecek de mahkemeden karar alacak da mahkemeden karar bize gelecek de 1 yıl de diyorlar. Ya yazık günah ya. Öyle bir şey olmaz. 5 TL vermek durumundalar. Belediyelerin yemek parasıyla ilgili mutlaka aramamız gerekmekte. Ee, hangi belediye bakalım? He, o zaman ismin olduğu için söyleme Yazma yazma. İsmim var ya. Yazma. S sıkıntı olmasın. Ama yemek parasını çok merak ettim ya. Belediye vermesi lazım. Şey, bazı belediyeler 4A. 55-10 karnına göre çalışıyor Elmalı. Evet. Onun çalışma karnı o. Seyfettin Bey, 15 günü 15, anlamı çıkarır mısınız? 15 gün 15 günü, he. Şöyle Seyfettin Bey şimdi e, promosyon e, promosyon olsun, ikramiye olsun belirlendi ya e, ikramiye verilecekti. Şimdi e, birer maaş üzerinden değil, ikramiye özellikle e, mevcut bütçedeki durumdan ötürü belli kurumdan kuruma değişiyor. Belediyeler mesela 5 artı 5 formülü buldular. Tabii ki düşük geldi hepimize ama hiç yoktan iyidir. Genel birçoğu yatırmamış. Bazı kurumların döner sermayeleri güçlü olduğu için mesela deve, e, sağlık hastaneleri 30 ile 40 gün arası iş, e, ödeyecek. Yani düşünün yani 30, 30 veya 40, 20'ye 20, 20 e, 15'e 15. Bu arası verecek. Yani Sağlık bakanlığında çalışan birisi ya 15 günlük iş ücretini ikramiye olarak alacak ya da 20 günü kalacak. Yani bayramdan önce alacak onu söylüyorum. Ben birkaç gün şaşırabilirim. Hani mesela 15 gün yerine 17 gün verir. ya yani 20 gün yerine geri 15 verir. Yani ben burada yakın rakamı veriyorum. Ama ikramiye alınacak. Hocam acaba belediyelerde neden suistimal edildi? Ya şöyle Tahir Bey özellikle burayı iyi dinleyin. Belediyeler potaya 4'lük kadro potasına son anda geçilir. Ve geçirirleriken özellikle e, belediyelerdeki bazı mevcut e, düzenleme, işte karşıt e, partilerin olması, şudur budur, yani vesaire özelliklerden ötürü belediyeler bu işe biraz hazırlıksız yakalandık şeklinde büyük duyumlar da verince kriz olacak diye belediyelerde bu belediye şirketleri olarak formüle edildi. Yani son anda potaya dahil olduğu için e, isteriz ki bu tarihler itibaren diğer kamu kuruluşlarına geçen dört değerler gibi. Belli bir daya otursun ben bu ot durumda da belediye çalışanlarının daha önceki pozisyonlarından haklarını bilirseler daha çok hakları olduklarını bilmelerini isterim. İş güvenliği açısından 70 küsündür maaş alamıyoruz. Hangi kurum Anıl Bey ama ismini verdiysen tabii veremezsin yani yazık günah hangi bakanlığa bağlı? Bu ayın 15'inde toplu diyorlar. İşte ben de onu dedim. 45 günlük veren de siz te taşeronu da almamışsınız. Anıl Bey yani taşeronu da almamışsınız. Allah sabır versin. Gerçekten e, inanın. E, Allah sabır versin. Hangi kurum olduğunu da inanın çok aşırı merak ediyorum yani. Hangi kurumu? Adanır Bey gençlik Spor'da çalışıyorum. Daha önce 2004 alıyordum. 2024. 1900 alıyorum. Hmm. Yol yemek. iki gün yol yemek 40 yaşıyor. Güvenlikte niye kesinti oldu? Şöyle olabilir arkadaşım. Sizde acaba şey mi yaptılar? İki gün eksik mi hesapladılar? O olabilir. Haziran ayında biraz artışla alabilirsiniz. Haziran ayını unutmayın. Çünkü sizde 2 Nisan'da geçildiği için bir kesinti yapmış olabilirler. Yani iki gün ekleyin isterseniz anlarsınız beni. Biraz da artışlı olacak Adanır Bey. Yani 2024'ü biraz geçecek Tam maaşınız Ekaya Sayın Başkan Sizden arzumuz lütfen Çalışma Bakanlığı'na belediyenin durumunu He bakın belediyelerle ilgili yemek şeyini Demin aklıma geldi inan kusura bakmayın Belediyelerde yemek parası Verilmiyormuşsa eğer Bu her belediye için geçerliyse Bu çok önemli bir olay arkadaşlar Malumunuz üzere Tam gün çalışan bir işyerisiniz Ve 5 TL'lik 22 günlük para 110 lira yapıyor. 110 TL'yi kimseye hediye edecek değilsiniz. O yüzden bu yemek parası çok elzem ve birinci dereceden ihtiyaç olduğu için yargıda lehirize karar çıksa da onlar zamana oynuyorlar. Bu yazıktır, günahtır. Ömer Bey 5 TL'lik yemek artışı bürütlüğümüz doğru mu? Hayır 5 TL net. 2020'den sonra nasıl bir yol izlenecek? Ali Bey şöyle diyeyim. Bu yoldan daha çok sular geçecek. 2020 şimdi verilen bir takvim. Siz sanıyor musunuz ki yüzde dörtlük zammın dört değeri işçiye yeteceğini? Hayır. Bunu hükümet de biliyor. Şimdilik ileriye dönük anlık bir vaat verilmemiş olunabilir. Ekonomik politikalar var vesaire açıklamalar. Ama dört değeri çalışanların her sene özellikle Sosyal ve ekonomik haklarına yüzde dörtlük cetvelin dışında eflasyon farkı zammı ve bunun yanında e, çeşitli ek ödemelerle ilgili destekleneceğini şimdiden söylemek isterim. Bu diğer 4D, 4C ve 4B'leri oldu. Siz sayınız da az mı? E, sayınız az değil. O zaman sizin de gerçekten çok güçlü bir hakkınız var. Bunu kesinlikle bilmenizi isterim arkadaşlar. Kahramanmaraş Göç İdaresi Müdürlüğü'nde dört yıl 4 yıl şey olarak, kad şey olarak kadroya geçtiniz. Evet. Hala maaş alamadık. 4 değil her 4 değil olarak geçtiniz. Ya yani Göç İdaresi'nde bir ödenek sorunu var arkadaşlar. Evet. Ödenek sorunu var. Biriyle 5 arası da diyorlar diyor. Yani biriyle 5 arası çok zor, çok uzak. Böyle bir şey kabul edilemez. Göç idaresini şimdiye kadar ben e, belli bir yoğunluk oldum. Kusura bakmasın arkadaşlarımız. Ben e, göç idaresini aramak için söz veriyorum. Pazartesi günü söz veriyorum. Bu ödeme konusunu soracağım. Adana Göç İdaresi'nden de sıkıntılar geldi arkadaşlar. Onu da soracağım. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde e, ikramiyenin 20 günlük olacağını düşünüyorum Arkadaşlar 10 artı 10 şeklinde ben bu rakamları kurumların bütçelerinin ve döner sermayelerinin gücüne göre hesaplıyorum. Ben geçenki maaş artışlarını da hesapladım. İnanın artış olanlar var maaşlarında. Bilim bilim bilmişim. Bilim bilim bilmişim arkadaşlar. İkramiye konusunda bana inanmayanlar ala 170'i aradıklarında ikramiye alacaksınız sözüyle karşılaşınca benim ne kadar mantıklı bir şekilde ikramiye için karabasana ve kabuslara girenlere ne kadar güzel müjde verdiğimi sevgili arkadaşlarımız, vatandaşlarımız öğrenmiş oldular. Şakir Bey, belediyelerden haklısın, <gülüyor> tamamen belediyelerle ilgili bir canlı caniye yapsak da diğer kurumlar da yazıyorlar. Belediyelerdeki durum son anda potuya girildi ya, son anda hızlıca, alelacele hazırlandı ya, ondan dolayı. Banka promosyonu anlaştık tamam 1570 TL öyle mi iyi arkadaşım hayırlı güle güle kullanın arkadaşlar buradan kutluyorum Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü kutluyorum değerli e, yöneticilerimiz işçilerimiz için güzel bir ikramiye tutarı almışlar gerçekten kutluyorum arkadaşlar karbi sesi arkadaşımız da iyi bir para aldıklarını 2800 bine aldıklarını söylemişti 1570 TL, bir 4 TL'li işçinin maaşına yakın bir rakam. 3 yıllıktır muhtemelen ama gerçekten bayram öncesi güzel bir gelir oldu. Adanır Bey, Temmuz'da mı yatıracaklar paranızı? Merhaba, Ben teşekkür ederim. Sağlık değil, Aile Bakanlığı. He, Aile Bakanlığı, pardon, pardon, pardon. Aile Bakanlığı'nın özellikle ikramiyet-i ile ilgili rakam şöyle söylemek istiyorum. Aile Bakanlığında 15 artı 15 olabilir. 7,5 gün, 7,5 gün şeklinde bir ikrami alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen Arslan, ilçe belediyelerinde çalışıyoruz. 14 günlük vesaire parayı Nisan 15'te vermediler. Yazıklar olsun. 15 Mayıs'ta da 45 günlük alacağız sanırım. İşte ona seslendim geçen şeylerde. Alamayanlar için son milat 15 Mayıs. Fakat senlikle sevmişimiz 14 gün Nisan parasını almayacağız dedi. Bu paranın içeride bırakılma olayı da yemek parasına soracağımız soru olsun. 4 deli çalışanların 14 günlük alın terini hangi vicdanla içeride tutacaksınız? Hangi vicdanla tutacaksınız? Asla kabul edecek bir durum değil. Buna kanuni yönden yaklaşmak ve idarelerin bu konuda adım atan idareleri uyarmak birinci vazifemizdir. Ya şöyle e, ikramiye Adana Bey hangi kurumda Büyükşehir bilirsin ki? Tarım, ya pardon, pardon. Başka bir kurumda Adana Bey'inki. Alemse Tarım Bakanı'na çalışıyorsunuz. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Bir çay alıp gelsem olur değil mi? Bir çay alıp geleceğim arkadaşlar. Hemen çay alıp geleceğim. Boğazım kurudu. Tamam Bir çay alıp geleceğim. Bir, lütfen ayrılmayın. Alo. Arkadaşlar. Geldim. Geldim arkadaşlar. Boğazım çok kurdu. Ve şunu söylemek istiyorum size. Ben çeşitli zamanlarda, belli konularda, özellikle sevgili arkadaşlar, Sayın Başbakanımıza, o zaman danışmandı, Sayın Cumhurbaşkanımıza, yani burada size sesleniyorum, inanın çok önemli konular olduğunda bu sorunları, Sayın Davutoğlu'na da birinci elden, Sayın Binan Yıldırım'a birinci elden ve Sayın Cumhurbaşkanımız'a da birinci elden raporlar şeklinde sunmuş birisiyim. Yani ben bu konuda azmettiğim zaman devlet kademelerinde ulaşamayacağım insan kalmamıştır. İnşallah e, yakın zamanda da videolarıma bu görüşmelerle alakalı, bu iletişimlerle alakalı resimleri de paylaşmak isterim. İnşallah o günlerde gelir. Yani ben bir hak yendiği zaman bu hakkı sonuna kadar arayabilen bir insanım arkadaşlar. Tarım Bakanı'na çalışıyorum demiş <gülüyor> Et olarak geçtik. Özel güvenlik görevlisiyim. Evet. Tarım Bakanlığı evet tamam. Aşağıda 2360'ı alıyordum. Hmm. <gülüyor> şöyle diyeyim size Tarım Bakanlığı kardeşimiz <gülüyor> aile geçim indirimi desteği kesilmiş olabilir alemi. yani o maaşınız 2367'den aşağı olamaz aile prim desteği kesilmiş olabilir Ali Kayaka beyefendi promosyon açıkladı 1100 TL verdi 1100 TL kaç yıllık KYK. Kaç yıllık arkadaşlar? 1100 TL çok kötü de değil. 800'e anlaşan arkadaşlar ya. 500'e anlaşan arkadaşlar var. Maaşlar aynı yani. Maaşlar aynı geçilecek diye bütün haber kanallarının açıklama zaten yapıldı. İşçilere verilecek. O şirketlere verdiği paraya gerek yok. İşçilere %4 zam harici bir sürü zam olacak. Yani merak etmeyin. Ya ben bunun e, tecrübele sabittir. E, ya, yani enflasyon şeyi bile e, e, ekleyecek inşallah 4 iyi. Başbakanlıkta çalışıyorsunuz evet. E, evet çok ilginç ya. Başbakanlıkta sana evet evet kurum kalmayacak. Mesai ikramiye promosyon yok diyorlar. Çok ilginç ya evet evet. Onu şöyle yapalım. Sayın başbakanımızın Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın danışmanını arayayım hafta içi. Evet en güzel o. Yani bunun başka bir götürüsü yok. Sayın Başbakanımızın danışmanını arayalım ve e, da ne gibi bilgi alacağız? Başbakanlıkta çalışan dörtteye geçen kardeşlerimiz nasıl e, nerelerde görev alacaklar? Bu konuyu özellikle görüşeceğim. Tarım Bakanlığı bünyesinde henüz ikramiye, tehdiye, promosyon yatmadı. Tarım Bakanlığı bünyesinde 7,5 ila 10 günlük TDI istemiyorum, pardon. İkramiye ücreti yatacak arkadaşlar. Normalde TD ücreti yarım yarım, 26-26 ama TDI ücretiyle net bir bilgi alamadım. Ama ikramiyenizle alakalı arkadaşlar, böyle bir müjdeyi vermek istiyorum. Tarım Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımız, yedi buçuk, yedi gün veya on gün şeklinde yani benim hesaplamalarım nokta hesabı yapmak istiyorum. O şekilde bir ikramiye tutarı alacak. Bayramı o paralarla girecek. Milli eğitimde çalışanlar ne kadar ikramiye alacak? Semra Hanım, milli eğitimdeki arkadaşlarımızın Temmuz, Ağustos aylarındaki özellikle bu iş, ücretsiz çıkış durumu bizleri üzdü. Ama Milli Eğitim çalışanları için de ikramiye tutarı muhtemelen 10 gün olabilir. 5 artı 5 şeklinde. Şu anda mutebetlerinizi aradığımızda hiçbir bilgileri yok. Ama özellikle Ankara'dan verilen bu ikramiye müjdesinde Milli Eğitim'de pay alacak. Ama en az faydalanacak kurumlardan birisi de Milli Eğitim'dir. Bunu belirtmek isterim. Genel Hakan Oğuz. Usta biz belediye şirketine geçtik. Nisan, <gülüyor> Nisan'da 15'te bağış alamadık. 10, o zaman 15 Mayıs'a kaldı öyle mi? İşte bu içeride kalacağı muhabbeti var ya. Benim pazartesi gününkü var ya. En büyük gündemim. Şu 2 Nisan 15 Nisan arası içeride kalan paralarınız 4 değerli kardeşlerim. Bunu almayanlar var. Çoğu aldı ya. Çoğu aldı. Bu belediyelerde bir sıkıntı var. Bu nasıl iştir ya? Kimseye para hediye edecek halimiz yok. 2300 TL maaş alırken nasıl KYK'da gibi TL promosyon? Evet. 2300 TL alıyorsun da Ali Bey. Senin haricin çalışanların çoğu askeri ücretle çalışmıyor bu KYK'da. Bunu belirtmek isterim. Onlar genel bazı şey alıyorlar. Böyle birkaç tane daha yüksek maaş alanları saymıyorlar. Kişiye özel promosyon anlaşması maalesef yapılmıyor Ali Bey. Genel hatlarıyla tüm personel idari sayılıyor mesela öyle yapılıyor. Bu iş belediyedeki kardeşlerimiz de var. Geçen kardeşlerimizi kardeşlerimizle görüştük. <gülüyor> de çalışan çöpçü de mesela ve mühendis de aynı ikram pro, promosyonu dört değerli olduğu için alıyor. Bunu bilmenizi isterim. Geriye yediriyoruz. para paralar aynı kurumda 120 TL, 200 TL, 200 herkese fark etmezsizce. Hımm. İki insandan önceki paralarınızın hepsinden feragat ettiniz. Kurumla alakalı. Sendikalarla ilgili durum tabii ki farklı. Geçen ay 2005.10 TL almış Ömer Bey. Bu ay 2641. Evet. Yani gene tuttu benim rakam arkadaşlar. Daha fazla aldınız. Artış 131 TL. Ee, Ömer Bey Ayık desteği göstergenin fark ediyor. Kamuya geçmenin güzelliklerinden birisi bu. Sizin maaşınızdaki artıştan dolayı çok mutluyum. İnşallah maaşınızdaki artışlar devam edecektir. Sağlıklı bir değerlendirme yapmak için sizin bodronuza ihtiyaç duymaktayım. Mahmut Şahit Yıldırım Herkes aldığına şükretsin, çok fazla bir şey beklemesin. Mahmut Raşit Bey Herkes zaten aynı maaşlar geçeceği belirtildi. <gülüyor> bu Mayıs ve Haziran ayında iyice <gülüyor> Önemli olan, pardon, insanların bu paralarına, bu ücretlerine içeride kalma vesaire kesindiği gibi sözler duymamamız. Sendikalar bir sene faaliyet gösterememeyle ilgili bir duyum almadı. Öyle bir duyum yok. Onu da tabii öğrenmek isterim. Göç idaresi, evet. Evet Anıl Bey. Göç idaresindeki ücret ödemelerindeki gecikme birinci gündemlerden birisi. Belediyelerdeki yemek ücretinin verilmemesi ikinci gündemimiz. Üçüncü gündemde demin yukarıda gördüğüm gibi maaşların içeride bırakılmış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Mahmut Bey dört dolarlık maaş bodrosu nedeni tüzeyine şu e devletten dört beyler bile bakamıyor. <gülüyor> o yüzden şey yapmayın daha E devlette yansımaz. <gülüyor> Güvenlikli yol yemek sıkıntısı var abi nedendir? Kurumdan kuruma değişebilir bu sıkıntı giderilecektir. İdare özellikle yol ücreti konusunda 75 TL ve 150 liraslık desteği mutlaka çalışanlara vermek durumundadır. Yargıdayın mevcut iktisatları iş vardır. Biz belediye işçisi olarak istediğimiz sendikayı seçebiliyor muyuz? Tabii ki seçebiliyorsunuz. Yani sizin işçilere bakabilen sendikada istediğinizi seçebiliyorsunuz. Tutuk kolsan. E, yorumu geri çekmiş. Salih Hasi, mesai ücreti alabilir miyiz? Tabii ki söylüyorum. 45 saat açarsanız ücretli Salih Bey 150 mesai ücreti alacaksınız. 150 fazla. Yemek parası 5 TL'de, 3 TL'den verdiler. kim erteneceğiz? Sosyal güvenlikte çalışıyorum. Ömer Bey bunu da soracağım. Neden bu kesintiyi yaptılar? Neden vergi mi vurdular? Yani yemek parasına ne vergisini kesiyorlar? Bu kadar vergi de olur mu? Mutlaka onu görüşeceğim. 5 TL alanlar var Ömer Bey. O yüzden söylüyorum. Promosyon alacak mıyız hocam? Mayıs ayında. <gülüyor> Promosyon tamamen demin söyledim. Kurumların kendi insipiyatiklerinde. Her kurum kendi görüşmesine göre alıyor. En erken Temmuz ayında, Haziran ayında ödemeye başlayacaklarmış bankalar. Anlaşma. İdarelerinizi lütfen sıkıştırın ya. İdarelerinizi lütfen sıkıştırın. <gülüyor> İyi yayınlar demiş Gülhem Türk. Milli eğitimde var mı abi? Karabük. Milli eğitimde promos işte ikramiye olacak. Size geçici işçi diyorlar görevleriniz. Ama Milli eğitimde de ikramiye olacak. En milli şeklinde olacak. Belki belediye gibi 5 artı 5 olur, 7 olur. Ama size ödeme yapılacak. İsterim ki ödenecek ikramiye yazın eğer ücretsiz izin ayrılacaksanız size bir katkı olsun. Bu beni mutlu kılar. Gülhan Hanım. Mustafa Bey. Carboğa. Hocam benim kadro Mustafa ben tekli kadroya geçmek istiyorum. Sizce bu uygun mu? değer olarak geçtiniz. Kurum içinde bir idarede, size dahil işte, uygun bir yere idaresizizi geçirebilir. Bu konuda sık sık sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ama kadro olarak geçme konusu ileriki günlerde olacaktır. Sizi görevlendirdiğim kurum içinde. Milli Eğitim çalışanı bir promosyon alacak mı? Promosyonla alakalı hiçbir haberimizi duymadım. Milli Eğitim bu konuda gevşek davranıyor. Müdürlüklere kızıyorum. Ama ikramiye tutarı konusunda ikramiye ödenecek, bir tarzda ödeneceğini düşünüyorum Semra Hanım. İnşallah Sayın Bakanımız el atar, Milli Eğitim'de bu sıkıntı giderler. Sayın Bakanımıza güveniyoruz. Talih Hasi. Çünkü Milli Eğitim Bakanımız gerçekçi beyefendi bir sorun iletildiği yapıcı, sorun çözülmede çok kararlı bir isim. Bunu da gerçekten söylüyorum. Yani çok beğendiğim bakanlardan birisi böyle uygulamalarda icraatlarda çok e, yani dediğim dedik yaptı yapmak istediğin yapan otoriter bir isim. Biletimle çalışana ikram ve provizyon alacak mı? Onu söyledim Sen bir ses çıkmıyor. Sendikalar, sendikalı kardeşlerim canlı yayını mı duyanlar ilersinler sendikacılar varsa gidin görüşün bu kardeşlerimizle kul hakkıdır ya. Belediyelerin siyasi parti değiştiğinde bizim görev yerimizi değiştirebileceklerimiz... <gülüyor> He, siyasi parti değişebilir. Ama iş güvenceniz, toplu iş sözleşmesi var. Sizin sosyal haklarınız var. Hukuksal haklarınız var. Gelen sizi mağdur ederse dahi mahkeme kararıyla dönersiniz. Hiçbir değişen siyasi parti yetkilisi size yarın gelme diyemez belediyelerde Hocam Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde promosyon anlaşıldı mı? Gençlik i̇l Spor Müdürlüğü bütün kurumlar için bir bankayla anlaşma gitmiş olabilir mi bilmiyorum. Ama genelde bunu kurumlar lokalize hallediyorlar Sağlık Bakanlığı'nda. İlil. Il. Gençlik i̇l Spor Müdürlüğü eğer genel anlaşmayı imzalacaklar. Bütün Gençlik Spor Müdürlüğü çalışanları aynı bankadan maaş alıyorsa Gençlik Spor İl Müdürlükleri değil Gençlik İl ve Spor Bakanlığı bununla ilgilenmeli. Osman Aşkın Baka bu konu Asla aslında sorulmalıdır Yani alacak ama erken alsın ya. Bayramdan önce alsın istiyoruz. Yeni olan bir şey söyleyin. Zaten alıyorduk dediğiniz yeri mısınız Şöyle yeni olan Ünal Bey. Yeni olan şey ikramiye konusunda bir belirsizlik vardı. İkramiye ile alakalı e, ödemeler, kurumsal değişiklikle beraber bayramdan önce bir ilk parti ödeme yapılacak. İkincisi ee, çalışanlarımız özellikle bağışlarında düşüş olacağı söyleniyordu. Biz özellikle iki haftadır haykırıyorum. Maaşlarda bize de artış olacak dedim. Şu anda artışları görmeye başladı. Bu mutluluk verici. 13 günlük 720 yattı. Maaş ne olur başkan demiş. 13 günlük 720 yattı. 1500-1600. 1700 civarı alırsın arkadaşım. Yani 1650 eğer eşin çalışmıyorsa. Evet. Mustafa Acil başka 170'i aradık. Hepsine 52'ün tediye verecek derdi. Neydi bunun içinde çalışma bakanlığı yeri tarımatta de dediler. Ben belediyenin ilgili talimat duymadım. Ama bir çalışma olduğunu ve bakanın bayramdan önce taze taze bunu müjdeleyecek. Dedim ki yani seçimi yakın olmadan bunu müjdelerse unutma olur. Ama bayrama yakın böyle bir müjde verildi. zaten seçime yakın bir müjde verilmiş olacak. Bir taşta iki kuş vurulmuş olacak arkadaşlar. Ama herkes 52 gün almayacak Mustafa Bey. Bu gerçekte size belirteyim. Zaten karanlamadı. Gerçekler dünyası. Şu an karayollarından çalışan kaderden önce arıyorlar. Şimdi birkaç para alacaklar. Yani 3500 TL'den aşağı almayacaklar. Aydo, Aydoğuz Ünal Bey. Adana e, mesai yolda o, onun yerine izin alıyoruz. İlginç. Yedi yedem vergi kesim evet, Adana. Evet numaranı yazmışsın. E, numaranızı genelde yazmayın arkadaşlar. Genel anlamda yazmayın. Yani mail adresi paylaşabilirsiniz. Yani mail adresiniz falan yazabilirsiniz vesaire ama telefon numarası paylaşmamaya çalışalım arkadaşlar. Çünkü benim adıma biri arar. Öyle değil mi yani? Böyle şeyler yapmayın. Resul telefonla arama yapmayacağım. Onu söyleyeyim yani. Bir kere hani bir aramış oldum. Arkadaş da maşallah telefon açmaya çalıştı. Canlı yayın gibi millete dinletmeye çalıştı. Hoş bir davranış değil. Bunun bir şey anlamıyoruz Yok anlaşma ekilave olmazmış. Hangisi bu? Hangi kurumda Ahmet Kırnlı bey? Efe Bey saibaskimi loj belediyelerine hakkımız verilmedi. Bir tek maaşla geçinmeye çalışırken aynı iki 2'ye daha fazla da aynı belediye çalışıyoruz. Anlayamadım şeyi Efe Bey. Şimdi ikramiye yapılaması ve diğer haklarımız üstüne personel diye fazla diye yapmaya çalışıyorlar. Yani sizin hiç aklınızı zaten bu konuda şey olmaz da hani 5 günlük verdi diye belediyelerde. Belediyelerde 5 günlük verdi. Bazı belediyeler promosyon anlaşması yaptı. Ama şu 12-13 günlük paranın içeride bırakılması olayı hukuksuz bir olay arkadaşlar. Hmm, be, öyle mi? Akraba, sülalece çalışıyorlar. Tabii tabii. Sıkıntı o. Eşi dostu doldurdu, oldurdu. Bütçeyle para bırakmadı. Anladım. Tabii ki Efe Bey. Hatırlıyorum size. <gülüyor> Belediye 400 TL promosyon aldık. Yıllık mı? Ganevan Memo. Yıllık mı? Yani buradan tekrar ediyorum. Telefon numarası paylaşmayın. Mail adresinizi paylaşın. Oraya yazarım ben. Tamam mı arkadaşlar? Bazı özel sorularınız olursa Mail adresinizi yazın. Ben ona yazarım ya. Telefon falan yazmayın. Tamam mı Adana kardeşim? Mailin varsa onu yaz. Çok az. 450 TL bir yıllıktır. 450 TL bozdur bozdur harcı. Ya bak ara belediyedeki yok. Kadro yok mu? Belediyede şu anda tam kadro yok. Belediyeler 4 TL düzenlemesine sonradan ilave edildi. Ve belediyelerdeki durum... Tamamen belediye ve şirketli yüzde 50 kamu, yüzde 50 özel şeklinde bir özel hürriyet tamamen hürriyete alındı. Belediye e, kadrosu da bunun içine kadra, belediye şirketiyle bir güvence sağlandı. Olay bu. Beş günlükte promosyon yattı mı? Yattı mı arkadaşlar? Belediyelerdeki. <gülüyor> İstanbul Gülşehir'de bu ayı 4000 TL maaş aldı. Baksanız 3 fazla aldılar. Evet. Arkadaşlar işte belediyeden belediyede göstergeler ne fark eder bilmiyorum. İş tanımını bilmiyorum. Ama maaşlarda artış olan yer çok. 4D nimetini şimdiden tadanlar çok. İnşallah bu nimet bütün 4D'den onların 4D'ye geçen kardeşlerimiz için de geçerli olur. Maaşlarınız artmaya başladı arkadaşlar. Yani özellikle boduralara bakmak lazım Kenan Bey. Semra Hanım demiş, bizler iki aylık süre içerisinde ne yapacağız? Ev geçindire insanlarız. Haklısınız Semra Hanım. Özellikle ben milli eğitimle bunu görüştüm. Milli eğitimle ilgili bu durumları görüştüm. Ve milli eğitimde bana iki aylık ücretsiz izinin güçlü ihtimal olduğunu, sürpriz bir yazı gelirse sürpriz olacağını söylediler. Ama ikramiye ödemesi olarak en azından bu acını biraz hafifletilmesi benim bayram öncesi beklentim. 1080 TL'ye attı. Hmm. Yani 14 günlük öyleyse eşiniz çalışıyor mu? Onu yazar mısınız Özgür Bey? Eşiniz hiç çalışmadığı yazın da. Kenan Bey ne demiş? Yıllarca hakkımızı taşınan 7 insanda 13 günlük paramızı içeride bırakılır. Belediyelerde bu olmuş, evet. Kenan Bey sizi kutluyorum. İnşallah sizin gibi yürekli kardeşlerimiz olur. Ee, buradan sesleniyorum. Belediye çalışanı kardeşlerim. Kenan Bey gibi dimdik bu konularda hakkını sonuna kadar arayan nefeler olmaya devam edin. Ama hakkımızı bağırarak çağırarak değil... Yazılar arayın arkadaşlar. Bina önlerinde seslenerek değil yazılar arayın. Mevcut kanun ve yönetmelikler üzerinden yazılar ayın. Kurum değiştiremiyorsunuz arkadaşlar şimdi. 4 dakikada kardeşlerimizi kurum değiştirme şansı yok. 2 TL günlük Özgür Bey 2 TL. 2 TL ama mütevellidinize bu durumu belirten, durumu belirtil durumu iletin. Eğer geçmemiş olabilirler. Hocam biz mi eğitimde hala sürekli yoksa geçici miyiz? İnanın geçici işçi olarak söylüyorlar. Evet. Milli eğitimlik sıkıntı devam ediyor. Onu söylüyor. Toplum yararına çalışan kardeşlerimiz var. İşkili üzerinden onlar da alacaklar. alacak. Zaten ekim'e kadar borçlar ve ücretsizler. Mesela... Ee, Kadın, Sırma evinden kadın çıkmış. Toplum bir arağına, iç üzerinden bir eğitime girmiş. 9 ay çalışıyor. 3 ay şu an çıkış aldı arkadaşlar. Ne geçirecek, ne yapacak bilmiyoruz. Kadir Çifal'e, hastane çalışan olarak başhekimin açıklamasına göre 2000'den az olmayacak denilmiştir. Kadir Bey, mevcut maaşınıza geçtiniz. Sonraki artışlar tabii göstergelere göre değişir. Şahin Bey, abi bize bu aylık yatacak, promosyona ocakta yatacak demiş. Bize bu ay bu ay bir aylık yatacakmış. Promosyon Ocak'ta yatacak. Ha yani 2 taksit şeklinde. Evet. Ali Bey 30-40 TL dedi milletin çocuğunun bes parası e, Kenan Keran 1 olsa 1000 TL olsa insanların çok çocuğunun rızkı. Bu ay göreceğiz bakalım. Çok çocuğumuzun rızkı verecek mi? Ali Bey ben de işte 15'inde heyecanla bekliyorum. Üniversite hastanedeki sağlık versiyonu ikramiye tedi alacak mı? Özgür Bey, üniversite hastanelik sağlık personeli ikramiye alacağını söylemek istiyorum. Ama ne kadar alacaklar? O tutarla ilgili e, inşallah benim beklentim e, 40 gün, 30 gün şeklinde bir ikramiye tutarı. Hediye ücretini de almasını bekliyoruz. Yani bakan açıklamasını bekliyoruz Özgür Bey. Ali Bey tabii ki önemli benim istediğim e, tamamen öyle okuyun yazdıklarımı iyice. Şöyle... Arkadaşlar ee, Mesela KKL kadro vermek değil verimi kadroyu takip etmek Evet. Maşallah kapı göstermek 13 günlük olarak içeride bırakma istediği gibi Şov yapanlara Kenan Bey müsaade etmiyor Ben bütün belediye çalışan arkadaşlarıma Sesleniyorum Asla bu şekilde şov yapan Sizlere saygısız davrananlara fısat vermeyin Saygıza arkadaşlarım Mahmut Bey ne yazmış Geri çekmiş Aydoğdu Ünal. Kaç yılda adam her şeye tutanak tutuyor. Hmm. Valla tutanak tutarsa sen de sakla tutanaklarını. Eksikleri varsa sen de ona göre kendi tutanağından hakkını aramak için beklet rezervde. Zaman aşımına dikkat et ama. Selam ben hastanede çalışıyorum. Daha önce almış olduğumuz coğun paraları vermeyecek deniyor. Kurum insipiyatifinde arkadaşlar. Kurum öde ödeyecekse ödeyecek. Kurumlara burada bir serbestliyet tanındı. Bu da etik bir sorun. Servisi yoksa ve şehir me dışındaysa size yardımcı olmak durumunda. 14 günlük 1070 oldu. Hmm, tamam. 1100, 200, 2, 320 alacaksın arkadaşım. Webte çalışanın yıllık izin hakkı var mı? Milliyetin Bakanlığı'nda çalışan 4 tane yıllık izni tabii var. Hocam idare sorduğumuzu geçici işçisi deniyor. İdare e, bu konuda e, nüfus kullanıyor Semra Hanım. Öyle bir şey olur mu ya? Dört çalışan olarak şu an geçici işçi olarak geçtiğinizde sizin kesinlikle izin hakkınız var. Ama nüfus kullanıyor Semra Hanım. Yazılı bunu sorsanız tabii ki baskı uygulayacaklar. Yani e, mesela Milli Eğitim'de şöyle Sen bir şey itiraz ettiğinde Yazıya döktüğünde soruşturma açıyorlar Ama soruşturma nedense e, ilgililere biraz dokunur şekilde olmuyor Nüfus kullanılıyor Kanun yönetmek çerçevesinde sahip çıkın bu kardeşlerimize Bir de toplum yaranına Milli Eğitim'de çalışanlar var Belki onların durumu daha kötü Dedim ya demin anlattım işte Kadın sığınma evinden kadın gidiyor Toplum yaranı ayaklar üstünde duruyor Ev tutuyor Dokuz ay, sekiz ay bir eğitimde geçiş olarak çalışıyor. Toplum yerine çıkıştıyorlar. Ekim'de başlayacağız diyorlar. Ekim'e kadar ne yiyecek bu? Ömer Bey ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet mail adresinizi yazdınız. Bir sorunuz olduğu zaman benim bir sorum var. Şu mail adresi dediğinizde ben mutlaka mailinize yazacağım arkadaşlar. Ahmet Bey Allah kabul etsin. Biz de kılalım. Ee, şu anda evet evet namaz vakti girmiş. Evet, namazını da kılalım ya. 11 yıldır hastanede çalışıyorsunuz. Evet, 2000 TL'ye bile ulaşamadık demek. İstediğiniz karayoluna bayrak sallayanlar da 3.000 TL oluyor. En ilişkili sağlıkları mı alıyoruz? Hmm. Arkadaşlar, <gülüyor> meslek şeyine geçmeyelim. İşte bayrak sallayan oluyor o değil. 40 derecede karayollarında çalışan kardeşimiz asfalt dökerken yumurta gibi eriyor. Biz sıkıştığımızda bir binanın altına giriyoruz. Bir gölgenin altına giriyoruz. Belki yakınımızda bir soğuk içecek bir satan bir dükkan buluyoruz. Ama karayollarındaki kardeşlerimiz bir saklanacak ağaç altı dahi bulamıyorlar. Onları koruyor sadece sararmış şapkaları oluyor. O yüzden hak yemeyelim. Onların da sıkıntıları büyük. İnşallah ücretler tabii ki yükseltilsin. Ya hastanelerdeki bu durum benim de e, üzüldüğüm bir durum sağlık çalışanlarının maaşları yetersiz arkadaşlar daha çok arttırmasını istiyoruz inşallah İnşallah hükümetten ve devletten bu artışları bekliyoruz bekarsanız biraz da askeri geçim desteği az olacak Özgür Bey 30 lira falan fark ediyor 50 lira 40 lira pardon Özür dilerim. Milli eğitime bağlı ise de güvenlik, evet. Halimiz ne olacak? Siz milli eğitime bağlı lise e, kurum içindeki ödeneğe göre değil değil mi? Hani mesela müdürlükler, para evet. asker ücretli devam diyorlar 3 ayda bir ikramiye var mı? Ya i̇kramiye ve promosyon sorusu büyük bir bilmece arkadaşlar. Özellikle milli eğitimde bu daha büyük bilmece. Ama ikramiye konusunda sadece söyleyeceğim bayramdan önce bu bilmeceden kastım şu günler farklı olarak bazı kurumlarda farklı günler üzerinden ödeme yapılacak. En çok ödemeyi de özellikle hastane döner sermayesine bağlı olan çalışan, çalışan işçilerimiz alacak. Hmm. Evet. Oturum maaşım benim ₺2200, 2350 gibi bir şey ₺1 Bey. Memo 5 günlük promosyon yapmadı. Şimdi sözleşmemizde Haziran'da 5 günlük promosyon gözüküyor. Deli dedir çalışıyorsun kareman Memo. 5 günlük eee insanda alacaktır ikramiyeyi. Promosyon onu karıştırıyor musunuz acaba? Tam bir net söyler misiniz? Evet Çoşkun. Toplu sözcüğümün farklı Ocak ayında itibaren alan bölgeler var. Kredi bölümü vermedi. Yani bu durumu belirtmek lazım aslında. Evet. Niye değişiyor değil mi? Kurumdan kuruma. <gülüyor> yani ben mail adresimi yazayım arkadaşlar. Evet. Beylediğimi yazacağım ama. Ya da buradan seslenebilirim ya. Hayır de şey yapamıyorum. Birazdan yazacağım ben As, Evet. Öyle mi? Klimalı kantar var. <gülüyor> Ünal Bey gerçekten karayollarına mı geçelim biz de? Milliyetin bakanlığı kadar galiba başka bir bakanlık yok. Ya Ücret işte ödenek konusu arkadaşlar ya. Yani. Çok okullara para gidiyor. Çok okul var. Aşırı okul var arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim, her mahallede okul var yani. Ben böyle yazıyorum. Hiçbir şekilde cevap vermediniz. Şimdi yıllık izlene kadar ben hastanede çalışıyorum. Demiş Yahya ya, Özel. Şişlet fayda bir yıl geçti. İzin hakkı bu ne bizimle kadar. 4 evet, değerli arkadaşlarım. Yani şöyle. Biriyle beş yıla kadar on altı gün. Biriyle on yıla kadar yirmi gün. on beş yıla kadar yirmi iki gün. 15 gün üstüne de 28 gün izin var. E, i̇zin hakkınız var Yahya Bey. Büyükçekmeci'de şiştine felastansına gidiyorum. Maaşkım için yol paramız vardı. Aynı yiyette bize yol parası verecekler. Evin uzak yerde. <gülüyor> İdarenin insipiyatifinde evinizde uzaksa mutlaka olumlu bir görüşme yaparak bu hakkınızı isteyin Yahya Bey. Kesinlik olmasa da idare etik anlamda yol parasını ödemekle yükümlü. Servisi yoksa. Evet Hüseyin Bey, evet feryadınızı duyuyorum, hak veriyorum size. Evet, yani iyi para hak ediyorsunuz tabii arkadaşım Hüseyin Bey. Ya, Cumhurbaşkanımız ne zaman sırtı yere getirdi herkesin ya? Hangi sözünü tutmadı arkadaşlar ya? Şunu söyleyeyim ya, Sayın Cumhurbaşkanımız hangi sözünü tutmadı yani? Allah razı olsun ya. O yüzden kendisini seviyoruz da çalışıyoruz. 52 günlük ikramiye var mı? 5 artı 5 sözleşmede var saygılar. Arkadaşlar 5 artı 5 şeklinde belirtilmişse, sözleşmede ikramiye olarak belirtilmişse Semra Hanım onu alacaksınız. Ben daha sözleşme değil 4D olarak geçip bu konuda bir oran belirtilmeden bakanın açıklamasını bekleyen yerleri bekliyorum. Özellikle sözleşmedeki bu oranı görmek isterim. Böyle bir şey ben de şaşırdım şimdi. Cemre Han, <gülüyor> Fatih Tek sözleşme yeri maddede işveren tarafına verilen bir tür görevi yapmak zorunda diyorlar. Kendi görev tanımınız üzerinde görevi yapabilirsiniz. İşveren size hamuk e, benzer iş kollarında, kulüb içinde görevlendirildiğinde siz branşınıza göre, branşınızın çok dışında bir işte yükümlendirildiğinizde yapmama hakkına sahipsiniz. Bunu yasal dileğe getirebilirsiniz. Bu yönden şey yapmayın arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, e, şimdilik ben yayını kapatmak durumundayım. İnşallah e, akşam tekrar görüşebiliriz veya yarın. E, ben belli konularda zaten belediyelerde içeride kalan parası olanlar, belediye yemek parası verilmeyecek dedi denenler, bazı yerlerde yemek parasına kesinlikle yapılması ile alakalı ve göç idaresi ile alakalı sorularınızı aldım. Bu Dört değeri konuda gerçekçi olmak gerekirse taşlarından alışkanlık olarak kurum içinde bir alışkanlık intibası olabilir. Ama sizleri her işe sürüklemeleri için dört değeri iş güvencesinin verdiği zırhla yumuşak bir biçimde yazıyla haklarınızı ararsınız. Ama kıdemdir bölümdür bu gibi iş tanımları zamanla oturacak. yok. Kimse kararlayamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız insanları Yaradan'dan ötürü seviyor ve söz verdi. <gülüyor> Sizin en ufak mağduriyetinizde varlar biletin yakasına yapışır. İstanbul'da kamuda çalışıyorsunuz Halil Bey. Ne ataması? Ne ataması olacak? Ben onu ne <gülüyor> e, vakıf banka geçtiyseniz onun bir anlaşma yapmış olmaları lazım mutlaka görüşün Ahmet Bey bakın burada size söylüyor vakıf bankasına geçtiyse kamu bankasına sizinle bir anlaşma yapmış olması lazım bunu idarenize mutlaka sorun sorun sorun sorun banka idareyin teşekkür ederim çok sağ olun çok sağ olun kardeşim. Ee, teşekkür ederiz. Desteğiniz için. Güvenlik görevleri silahsızlar da alacakmış belediye güvenliği. Onu anlayamadım. Göç yapacağım. Hmm. Göç idaresi öyle mi? Atamayı anlayamadım. Onu demek istiyorum Halil Bey. İnşallah yorumlara yazın. Ben şimdi canlı yayına çıkmak istiyorum. Çünkü işleri var. Beni bekleyen. Ee, i̇nşallah e, akşam yani 10 gibi olabilir canlı yayınım. Veya yarın evet inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız. Darabere yapan belediye başkanı temiz. Ya şöyle diyelim. İnsana zulmeden kim varsa bu iletildiği zaman Cumhurbaşkanı zaten buna gerekli adımlar atıyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenelim. Ya bu kadar bir milyon kişiye Cumhuriyet tarihinde yok arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bir milyon insana bu şekilde bir düzenleme için ileride çok haklar gelecek bir düzenleme potasına sokmak Cumhuriyet tarihinde yok. Başka bir şey demiyorum. Şöyle 4A'lar zaten 4D hükmüne yakın çalışıyorlar. Ama inanın zamanla 4C'ye geçeceksiniz. 4B'ye geçeceksiniz. Ya inanın var ya. Tayin hakkını şöyle bekliyorum. Seçime doğru. Tam seçim alakasıyla eş durumu tayinli sözü verilebilir. Ama şunu diyeyim ya. 4B ve 4C haklarını çok yakınsınız arkadaşlar. Biraz sabretseniz var ya. Sizi öyle bir potaya koyduk ki Sayın Cumhurbaşkanı artık haklarınız günbegün gün artacak olan dörtle ilgili olan başlayanların hepsini inceleyin ya. <gülüyor> evet Ahmet Bey, Kasım Paşalı evet. Sağ olsun. Ben de şey yapacağım inşallah. Hani reisle görüşmüş birisi olarak, sayın başbakanımızla görüşmüş birisi olarak, sayın Davutoğlu zamanında görüşmüş birisi olarak. Yani belli sorunlar olduğunda bilince yerden anlatan birisiyim ya. Yani. Allah öyle fırsatlar verdi bize. İnşallah e, dua edin. Bunun işlerin düzelmesi için bir şeyler yapabilecek güce erişelim. Bunlar da sizin desteğinizle. <gülüyor> Siz de kanalımı anlatın arkadaşlara. İzlemeyin arkadaşlarımızı izlesinler. Sizden isteğim o. İzleyemeyen arkadaşlarım kanalımı izlesinler. Bir kamuoyu oluşturalım. Sesimizi öyle güçlü duyuralım ki artık haklarınızı sonuna kadar ayıralım. Çünkü ben yayın yapıyorum tamam izleme oluyor. Birkaç bin kişi sonradan bakıyorum izlemiş. Ama ben isteğim 100 bin, 150 bin, 200 bin dinlesin bunu. Çünkü böyle 150-200 bin kişi dinlerse arkadaşlar, düşünsenize yani ne kadar çok ses getirdiğimi ve işleri yaptırdığınızı. İsteğim sizden çevrenizdeki bütün dört değerli kardeşlerime kanalındaki bu yayınları takip etmelerini sağlamak ve soru sormalarını sağlamak. Tamam mı arkadaşlar? Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah... Ee, evet Çok teşekkürler Alper Bey, Ahmet Bey, Hüseyin Bey Evet Ya Hüseyin Bey, iştensin Yaman adamsın sen de İnşallah Sizin gibi insanların sayısı çoğalır Ali Bey, Allah razı olsun hepinizden Halil Bey Bununla ilgili açıklamalar bir dahaki yayında yapacağım Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum Sağlıcakla kalın İyi bir hafta diliyorum İnşallah akşam görüşürüz Akşam olmazsa 10 gibi, 9 gibi Yarın da görüşeceğiz arkadaşlar Hepinize selam ediyorum.